Şimdi insan gözüne kısaca geri dönelim. Gözümüzün ışığın algılanabilmesi için içinden geçmesi gereken sensör olduğunu biliyoruz. Bunun için de insanın görsel sisteminin limitlerini anlayabilmemiz gerekiyor. 1920'lerde insanların algılayabilecekleri renk uzayını belirleyebilmek için bazı deneyler yapılmıştır. Mordan başlayarak kırmızıya kadar gökkuşağının tüm renkleri tek dalga boylu tüm renkleri tanımlar. Bu renklere spektral renkler deniliyor. Ve bu bölge içinde saf renklerin tüm kombinasyonlarını bulabiliriz. Bilim insanları görebildiğimiz saf renklerin limitlerini belirlemişler. Bunun ne kadar komik bir şekil olduğunu görüyor musunuz? Ama bu şekil algısal benzerlik açısından çok faydalıdır. Algısal benzerlik, bu kırmızı ve bu yeşil gibi iki rengin karışımını kolayca aralarında bir çizgi çekip, ortak noktalarına bakarak bulabileceğimiz anlamına geliyor. Bunlara CIE, kromatiklik diyagramı adı veriliyor. Bu arada CIE, araştırmaları sonucu bu bulguları yayınlayan bilim insanlarının grubunun ismidir. Bunu algısal olarak benzer olmayan ton yoğunluk renk dairesiyle karşılaştıralım mı? burada. Saf yeşilse burada ama ortak noktalarının saf sarı olduğunu söyleyemeyiz. Bu sarı daha çok desatüre bir sarı. Burada bir ara verelim mi? Sıradaki araştırmayla TIAI kromatiklik diyagramı ve algısal benzerlik konularında düşünmenizi sağlamaya çalışacağız.